Bu videoda şekildeki dairenin çapını bulmaya çalışacağım. Videoyu durdurup bu soruyu nasıl çözebileceğinizi bir düşünün. AB bu dairenin çapı, öyle değil mi? Öyle olmalı çünkü dairenin merkezi olan O'dan geçiyor ve düz bir doğru. Peki başka ne biliyoruz? Bir bakalım, buradaki açı C açısının bir çevre açısıdır. Ve bu çevre açısının gördüğü yayı düşünecek olursak, öncelikle şekil üzerinde gösterelim. Evet, bu yay çemberin çevresinin yarısına eşit. C açısının kenarlarına bakarsak, çemberi A ve B noktalarına kestiklerini görebiliriz. Böylece C açısının gördüğü yayın A ve B noktaları arasında kalan bu yay olduğunu bulmuş oluruz. Buradaki merkez açısının ölçüsü 180 derece olduğuna göre, çevre açının ölçüsü de 180 derecenin yarısına eşit olacak, yani 90 derece. Ya da başka bir deyişle, bu bir dik açı. Buradan yola çıkarak ACB üçgeninin bir dik üçgen olduğunu bulduk ve dairenin çapı da bu üçgenin hipotenüsüne eşit. Bu, Psagor teoremini uygulayabileceğimiz anlamına geliyor. 15'in karesi, artı 8'in karesi, bunu pembeyle yazayım, AB'nin uzunluğunun karesine eşit olacak. Gelin buna da x diyelim. Evet, bu x'in karesine eşit olacak. 15'in karesi 225, 8'in karesi ise 64. Bunların toplamı ise x'in karesine eşit. Evet, şimdi oldu. 225 artı 64, 289 eder. 289'un karekökü ise 17'ye eşittir. Böylece x'in 17'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. Yani bu dairenin çapı 17'ymiş.